Merhaba. Bilmeyenler varsa aslında şu anda Amerika'da film okuyorum. Ee, o yüzden de hep bu kanalda bu sektörle ilgili oyunculuk, film sektörü Amerika'da filmlerin arka planı, filmlerde ne olduğu ile ilgili hep videolar yapmak zaten istiyordum. O yüzden bundan sonra bu kanalda daha fazla öyle içerik görüyor olacaksınız. Özellikle oyunculuk, film e, ile ilgileniyor. Bu, bu sektörlerde çalışmak istiyor, okumak istiyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayın. Bugün de bu serilere başlıyorken aslında ilk e, konuşacağımız şey Amerika'da da global, bütün dünyada da çok fazla şu an konuşulan Squid Game dizisi olacak. Çünkü e, Netflix'in sahibinin de yaptığı açıklamaya göre Squid Game gerçekten ana dili İngilizce olmayan ve bu rekoru kıran ilk projeleri. O yüzden e, gerçekten şu anda çok büyük sansasyon yaratmış durumda. E, bence e, böyle farklı yapımların da işte daha öncesinde Parasite'la Oscar, şimdi bu böyle bir rekor olması çok güzel, çok gurur verici. En azından Hollywood dışından gelen başarılar her zaman bizi de mutlu eder. İnşallah bizim için de öyle olsun. İki haftadır sosyal medyada trend, TikTok'ta trend, Instagram her yerde bunu görüyoruz. Bununla ilgili şakalar görüyoruz. E, gerçekten çok değişik etkileri oldu insanların üstünde. Ben de bugün sizinle Squid Game dizisinin bu etkileri neden oldu diye konuşmaya geldim. Çünkü bence bu etkilerin sebebi aslında bu işin arka planında çok büyük emek ve çok büyük uğraş olması. En küçük detayların bile uğraşılarak yapılmış olması. Böyle düşündüğüm için zaten bu sektörü de çok seviyorum. Tamam, çok konuştum. Artık başlayalım. Benim de durmaksızın iki günde izlediğim ve bitirdiğim bu diziyi o zaman gelin bakalım, inceleyelim ve daha çok dibine inip neler yapmışlardı görelim. Yaratımının arkasındaki detayları konuşalım. de her ne kadar tabii ki de görsel efekt kullanılsa da aslında dizide şu anda gördüğünüz bütün setler sadece bu dizi için özel olarak inşa edilmiş. Yani izlerken çoğu setin bilgisayar ile yaratıldığını düşünsek de aslında gerçek böyle değil. Özellikle halat çekme oyununun olduğu sahnede e, ki set tamamen bunun için baştan inşa edilmiş ve... E, gerçekçi olabilmesi için her detayı düşünülmüş. Ki yükseklik ve derinlikler daha sonradan bilseğerle verilmiş, tehlikeli olacağı için ama oyuncuların dediğine göre her girdikleri sette çok etkileniyorlarmış ve hani burada oyunculuk yapacağıma bugün inanamıyorum şeklinde e, oluyormuş tepkileri. Ve hani gerçekten o izlediğimiz dünyanın da içinde oyunculuklarının aslında sergilediklerini söylüyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çünkü e, genel olarak bakarsak bu sektöre işte Lord of the Rings olsun, Harry Potter olsun bu gibi farklı dünyalara bizi götüren e, işlerde genelde tamamen görsel efekt uygulandığını ve işte kamera arkalarına bakarsak tamamen bir yeşil ekranın aslında bir stüdyoda çekildiğini görebiliyoruz ve genelde hani Mesela o tarz şeylerde ben arka planı izlediğim zaman çok üzülüyorum çünkü bizi seyirci olarak götürdüğü o dünyadan bir tık kopmuş hissediyorum aslında onların bir stüdyoda olduğunu hissettiğim zaman. Ama bu dizide bu böyle değil. O da beni çok etkiledi. Çünkü, ve ben bu başarının da en büyük sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü emin olun ki hem o oyunculara o gerçekliği hissettirdiler hem de o, onlar bu gerçekliği hissederek oynadığı için yani toplamda çıkan iş bize o dünyanın varlığına kesinlikle inan. Yurttaki yani yataklarının olduğu sahneye gelirsek de sanki en basit çekilecek ya da en basit yapılacak sahne o gibi gözükse de değil. Çünkü aslında bu gördüğünüz alan çok büyük bir alan ve oyuncular e, bu yurt odasına girdikleri an sanki bir kolezyumda hissediyorlarmış gibi e, olduğunu söylüyorlar. E, gerçekten o kadar büyükmüş yani. Gerçekten sanat departmanı en küçük detayla bire uğraşmış açıkçası. izlerken çok farkına varmasak da daha sonra çoğu TikTok ya da sosyal medya trendinden de gördüğümüz üzere yurt odasının aslında yataklarının arkasında bütün oyunların resimleri bulunmakta. Hatta ve hatta yurt odasındaki yatakların üst üste olmasının bile bir sebebi varmış. Bu da oradaki bütün aslında karakterlerin aşıdığı yükü e, anlamlandırıyormuş. Ve tabii ki oyunlar ilerledikçe ve insanlara gittikçe bu yük azalıyor. Çünkü rahatlayarak e, maalesef onları kaybediyoruz. Yükler rahatladıkça da aslında oyunlar ortaya çıkmaya başlasa da başta kesinlikle görmediğimize emin. Beni en çok etkileyen setlerden, sahnelerden biri de renkli merdivenler oldu. Hatta yani burada e, klasik müzik çaldığı an böyle bence tüyleri ürperten bir parça dizide. E, aslında o hani bence ölüme doğru giderken ki o sakinleşme evresi gibi anlamlandırdım ben bunu. Böyle bir şey okumamış olsam da. Ama sete gelirsek gerçekten set göründüğü kadar enteresan ve çok para harcanarak yapılmış. Esher, eşer. Adındaki Danimarkalı bir artistin Relativity adındaki eserinden esinlenmişler bunu yaparken Relativity eserinin de gerçeğinde 7 tane merdiven bulunuyor, iç içe geçmiş ve aslında bu eserin amacı tamamen yer çekimine aykırı olan, yer çekiminin daha farklı olduğu bir dünyayı anlatıyor olması. Ve sanat departmanı da e, bu eserin kesinlikle bu sahnedeki ve bu oyundaki ruhu çok iyi yansıtacağına inanmış olmasıyla böyle bir set ortaya çıkmış. Ve gerçekten çok ama çok para harcanarak inşa edilmiş gerçekten bu merdivenler Hatırlarsanız dizinin yanılmıyorsam 3. bölümünde oyun parkı sahnesi var. Ve bu oyun parkı sahnesi bilerek çok büyük oyun e, parkı eşyalarıyla yapılmasının sebebi de e, kesinlikle oyuncuları gerçekten bir çocukmuş gibi hissettirmek ve ekrana da e, bu hissi yaratmak. Ama bunu yaptığında her zaman bir bence korku filmi edasıyla tabii ki o eşyalar büyüyüp insanlar yanında komik bir şekilde küçük kalınca ürpertici ve gergin bir e, atmosfer yaratılmış kesinlikle oluyor. Ve tabii ki e, dizinin en ikonik parçası büyük bebekle oynanan oyun. Zaten ilk oyun ve bence herkesi böyle şoka edip diziye bağlayan oyunlardan biri. Bu bebek aslında neredeyse dizi için yapılmayan tek parça olabilir. Bu bebek zaten Kore'de bir müzede yer alan bir esermiş ve dizi için sete getirilmiş ve Çekimler bittiğinde de müzeye tekrar geri döndürülmüş ki bu sefer artık diziyi izleyen ve merak edenler de bunu, bu bebeği görmeye gelebilir. Hatta bebeğin aslında bir eli kırık ama dizi için bunu tamamlamışlar. Bu arada her ne kadar e, tabii ki de görsel efektler filmlerin bir parçası olsa da bu... Bizi de kesinlikle yönetmenin isteği üzerine çok az derecede görsel efekt kullanılmış. Çünkü hep amaçladığı şey gerçekten o korkunç dünyayı yaratabilmekmiş. O yüzden de hep amaç gerçekten onu inşa etmek olmuş. Yani anlayacağınız izlerken gördüğümüz çoğu set aslında gerçekte de o şekilde ve oyuncular da gerçekten o setlerin içerisinde oyunculuklarını sergilemişler. Bu oyuncuların her röportajında söylediği gibi aslında onlar için de çok farklı bir deneyim olmuş. Ve bence bu setler, bu küçük detaylar, bu benzerlikler, işte aralara saklanan mesajlar ve anlamlar gerçekten dizinin tren olmasındaki en büyük sebep diye düşünüyorum. Çok küçük bir detay ise... Aslında dizinin senaristi diziyi neredeyse 2009 yılında yazmış. Ancak o sırada yapım şirketleri bu dizinin o zamana uygun olmadığını ve bir karşılığında bir izleyici kitlesine ulaşamayacağını düşündüklerini söylemişler. Ve dizi gelin görün ki buralara gelmiş 2021'de hem de global bir trend haline ulaşmış. Ee, tabii ki ben bunun en çok etkilerinden bir, birinin streaming yani işte Netflix ıı, gibi ıı, platformların ıı, bugünkü dünyada bunu bu noktaya getirdiğini düşünüyorum. Eskiden tabii ki de sinema ıı, olduğunda ıı, izleyiciye ulaşmak, izleyiciyi sinemaya çekmek bu kadar kesinlikle kolay değildi. Ee, bunu, bu dizinin de böyle bir geçmişi var. Yani yeni bir hikaye değil. Bence çok daha e, enteresan hale getiriyor bu gerçek. Gerçekten filmle ilgili bir şeyler okuyup bu sektörde yer almak isteme sebeplerimden en büyüğü bir iki saatte bizim ekranda izlediğimiz aslında o projenin, o filmin, o dizinin arka planında saatlerce, günlerce belki aylarca uğraşılan bir emek detaylara kadar düşünen bir ekip ve her parçası planlanması gereken çok koskoca gaman, matematiği olan bir iş olduğunu düşünmem. Bunun beni çok etkiliyor olması. Ee, bu kanalda da o yüzden bu tarz videolara yer vermeye devam edeceğim. Ee, i̇zlemediyseniz Akademi Müzesi'ne gittiğim e, videoda zaten kanalda. Onu da şuraya bırakıyorum. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu gibi içerikler Amerika'da yaşam, İngilizce öğrenmek, çekim yasası ve çok daha fazlası hoşunuza gidiyorsa bu kanalda size göre birkaç videoya rastlayabilirsiniz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Daha fazla Amerika'da yaşam filmle ilgili gittiğim yerler, gördüğüm yerlerle ilgili paylaşımı orada yapıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. I yeah.